Epilepsi düşünülen bir hastada en önemli tanı aracımız atağı gözlemleyen kişilerden alınan öyküdür. E, kişiler genellikle o sırada neler hissettiklerini sonradan hatırlamadıkları için atak gören bir kişinin anlattığı bizler için çok önemli. E, yalnız bu sırada da aile yakınları telaşla çok bizim için önemli belirtileri gözden kaçırabiliyorlar. Ama doktor olarak şüphelendiğimiz bir hastada mutlaka beyin MR'ı gibi beyin görüntüleme yöntemleri, beyin elektroensefalografisi ile beyin elektriksel aktivitesi ve ayrıntılı kan testleriyle beyinde nöbet geçirmeye neden olacak, epilepsi hastalığına bir yatkınlık var mıdır sorularının iyice araştırılması gerekiyor.